Gelecek Bilim'de belgesel serisine hoş geldiniz. Konumuz bildiğiniz gibi iklim değişikliği konuşuyoruz burada. Ve sanıyorum dördüncü hocamız şu anda bizimle birlikte Banu Şebnem Önder, konuğumuz kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok, ben çok teşekkür ederim. Araziden döndünüz ve hemen... Evet, e, sorularımıza cevap vermek için yayınımıza katıldınız. Genetik çeşitlik neden önemlidir? Önce buradan başlayalım. Genetik çeşitlik nedir? Bunu bir tanımlamak gerek. Şimdi hepimiz işte aynı türe ait bireyler, aynı genlere sahibiz. Ama tabii ki bu genlerin alternatif formları var. Yani minik minik değişiklikler taşıyoruz. Zaten bu değişiklikler de bizleri farklı yapıyor. Örneğin insanların hepsinin fiziksel olarak birbirinden farklı olmasının temelinde bu farklılıklarımız var. Yani bu Minik minik farklılıkları aynı gen bölgesindeki farklılıkları alay diye isimlendiriyoruz. Genetik çeşitlikte bir türün sahip olduğu toplam, e, alerlerin toplamı olarak e, basitçe tanımlayabiliriz. Eğer bir popülasyonda veya türde bu alay çeşitliği yani genetik çeşitliliği yüksek ise Haliyle bu popülasyon farklı bir ortamla karşılaştığı zaman, farklı bir çevreye girdiği zaman o çevreye uyum sağlama e, olasılığı daha yüksek oluyor. Ancak e, he, bütün popülasyonun ya da türün bireyleri genetik olarak birbirine çok benzer ve yakınsa ve karşı karşıya kaldıkları çevrede o çevreye uyum sağlayacak yararlı alellere sahip değillerse... O popülasyon ne yapıyor? Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bir tane klasik örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Bir güve türü düşünelim. Bu güve türünün kanat rengi birbirinden farklılık göstersin. Genetik çeşitliği yüksek olsun ve kanatların hepsinin farklı tonlarda olsun. Bulunduğu bölgedeki ağaç kabuğu rengine en yakın olan renkteki kanatlara sahip olan Güve kelebekleri predatörleri yani düşmanları tarafından fark edilmez ve büyükle yenmezler ve onlar hayatta kalır. Ama diğer ağaç kabuğu renginden farklı renklere sahip olan türler ise zamanla hep predatörler tarafından yendikleri için yok olurlar. Böylece o popülasyon sahip olduğu bu çeşitlilik en azından ağaç kabuğu rengine yakın olan bireylerin hayatta kalmasını, ve böyle o popülasyon ya da türün devamını sağlar. Bu sürece esasla biz doğal seçilim olarak isimlendiriyoruz ve evrimi yönlendiren ana mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce kocalarımızı şunu sormuştuk hocam, Biyoçeşitlilik konuşmuştuk. Bu da kişisel bir sorun, yanlış olmasın diye soruyorum. Bioçeşitlikle genetik çeşitlilik aynı mı yoksa aralarında bir mi var hocam? Var var, evet. bir sürü alt baş başlığı var. İşte ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği. Genetik çeşitlikte en altta yer alıyor öyle düşün. Yani şimdi bir sürü farklı tür var ve her bir türün ayrı bir genetik çeşitliği var. Yani biyoçeşitlik çeşitlik biraz daha üst perdeden konuşuyoruz. Ekosistem, türler, türlerin çeşitliği ve türlerin kendi içerisine sahip olduğu genetik çeşitlilik. Çok teşekkürler güzel bir açıklamaydı. İzleyicilerimiz de bunu iyice not almış olur kafalarına. İkinci sorumuz hocam. İklim değişikliğinin yarattığı ani değişimlere canlılar uyum sağlayabilir mi? Esasen az önce bahsettiğimiz şey yani bu genetik çeşitliliğin önemi tabii burada devreye giriyor. Eğer genetik çeşitliliği yüksekse demin de söylediğim gibi biraz tekrar olacak ama iklim değişikliği de sonuçta çevreyi değiştiren bir şey. Sadece abiyotik dediğimiz şey, sıcaklık, yağışların değişmesi, nemin değişmesi vesaire değil, aynı zamanda biotik çevreyi de değiştiren bir canlının içerisinde olduğu biyotik çevre nedir? O besle, beslendiği mesela e, gruplar, onun dışında mikrobiyota, karşı karşıya kaldığı mikroorganizmalar bir biyotik değişken olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu bütün bu değişikliklere uyum sağlayabilmesi için o popülasyonun ne olması? Ne olması gerekiyor. Genetik çeşitliliğin yüksek olması gerekiyor. Yani genetik çeşitliliği yüksekse esasında ne yapabilir? uyum sağlayabilir. Diğer taraftan yer değiştirme, kaçma refleksine sahipse eğer ya da diyelim ki düşük rakımlarda yaşayan, oradaki sıcaklığa uyum sağlamış bir popülasyon sıcaklık arttıkça artık o rakımdaki sıcaklık ona fazla sıcak geldiğinden biraz daha yükseklere doğru kaçabilir, hareket edebilir. Ya da bu Enlemser olarak da bunu düşünebiliriz. Yani daha yüksek enlemlere doğru yani havanın biraz daha kendisi için optimum olduğu sıcaklıklara sahip olduğu yerlere doğru kaçabilir. Bunlar hep üretebileceği cevaplar ve uyum sağlamasını sağlayan süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bu adaptasyon dediğimiz genetik olarak uyum sağlaması biraz daha uzun bir süreç alan bir durum. Yani canlıların eğer m, örneğin bir tür 2-3 yılda bir ya da 4 yılda bir bir yavru döl veriyorsa elbette ki onun bu hızla değişen çevreye uyum sağlama süreci e, biraz daha zor görünüyor. Ama diğer taraftan bir tür eğer 2-3 yıl gibi bir sürede 50 tane kuşak verebiliyorsa yani çok hızlı ürüyorsa ve çok fazla yavru döl veriyorsa o zaman bu değişiklikler, yani iklimin yarattığı bu değişiklikleri uyum sağlaması biraz daha olası görülüyor. Yani organizmanın kendi içerisindeki bu biyolojik özellikleri, kuşaklanma sayısı, döl sayısı, baştan beri zikrettiğimiz tabii ki genetik çeşitliği, diğer taraftan belli bir çevreye illaki özelleşmiş değil ise, yani biraz farklı yerlere kaç, kaçabilirse, ilerleyebilirse yine onu hayat da e, tutabilecek bu iklimin yarattığı değişik iklim değişikliği yarattığı bu abiyotik ve biyotik değişiklikle uyum sağlama potansi kazandıracak e, bir şey oluyor ama öbür türlü çok zor tabii ki çok teşekkür ederim burada aklıma şöyle bir şey geldi mesela iklim değişikliği sonrasında örnek veriyorum az önce predatörlerden bahsetmiştiniz hı hı. predatörler yer değiştirse ve onlar azalsa bu sayede Orada kendini kampan edemeyen canlıların da popülasyon artabilecek. Geçen konuştuğumuz hocalarla da böyle bir şey oldu. Bazı türleri yok olmaya götürürken bazı türleri artırmaya olabiliyor. E, Kesinlikle. Olabilecek. Tabii tabii çok öngöremiyoruz. Tepkiler çok homojen değil çünkü. Yani bütün türler için ortak bir şey de çok zor konuşuyoruz. Tabii ki ortak bazı evrensel tepkiler var ama bazıları olumlu yönde evet etkileniyor. Ama bazıları da olumsuz etkileniyor. Diğer taraftan tabii... İstilacı türlerle ilgili hiç konuşmacı oldu mu programımızda bilmiyorum ama. Siz bahsedin hocam buyurun. İstilacı türler biraz daha hoşgörü adaptasyon yeteneği yüksek olan türlerden bahsediyoruz burada. Ama istilacı dediğimiz anda tabii zararlı şey de giriyor bu işin içerisine. İklim değişikliğinin şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntılarından biri de bu istilacı türler. Bunlar hem istila ettikleri yeni bölgelere yani bulundukları bir bölgeden dağılma olanların iyice genişletmeleri. Bu artan sıcaklıklar onlar için avantaja dönüşüyor ve daha önce hiç var olmadıkları yeni bölgelere giriş yapıyor bu canlılar. Bu canlılar meyve sebze zararlısı olabiliyor, tarım zararlısı olabiliyor, hastalık taşıyor olabiliyorlar ve aynı zamanda girdikleri yerdeki biyoçeşitliği de Zarar veriyorlar. Oradaki türlerin daha önce belki hiç karşılaşmadığı yeni re, e, rakipleri ya da yeni predatörleri oluyor. E, bu da yine iklim değişikliği bir e, biyoçeşitlik üzerindeki büyük problemlerinden biri de bu istilacı. Yani sadece tabii karasal değil, sucul ekosistemler için de geçerli her yerde karşımıza çıkıyor istilacı türler. Hocam bir de şeyi ekleyeyim, özür dileyerek sizle çok sevdim karşılıklı diyemez. <gülüyor> Mesela hani doğaya baktığımızda harika bir nizam var, ağaçlar falan ama onun arka Hı -hı. planında o bitkilerin de birbir mücadele ettiğini görüyoruz. Sadece Hı -hı. Yani baskın olmaya çalışma durumu da var. Hani Tabii, rekabet zaten... var evet. Ee, evet. ve her yeni giren e, bu... İstilacı invazif tür oradaki dengeleri değiştiriyor. Ee, bu türler istilaca iklim değişikliği bağlamında çok oportunistik yani çıkarcı türler olarak önümüzde yani gerçekten işi çok e, faydaya çevirmiş durumda var. Ee, de, çok büyük bir problem yani Kesinlikle. umarım bununla ilgili de ayrıca bir şey yaparsınız uzmanlar var ben uzmanlar... Özellikle ormanı konuşacağız orada Aha. bir değineceğiz hocam buna Bayağı bir evet, evet, evet. diğer sorumuza geçelim hocam şimdi hocam bir canlının iklim değişikliğine verdiği tepkiler ışığında benzer canlıların vereceği tepkileri tahmin edebilir miyiz ya da benim çalıştığım konu biraz buraya giriyor ben bir model organizmayla çalışıyorum ve modelle e, organizmanın iklim değişikliğine verdiği tepkileri anlamaya çalışıyorum. E, ve amacım esasında burada elde ettiğim sonuçların başka canlılara e, uyarlanabilmesi yani buradaki sonuçların o canlılar için yeni koruma stratejileri ya da özellikle nesli tehlike altında olan canlılar için koruma stratejileri belirlemek için buradan elde ettiğimiz sonuçların kullanılabilmesi. ama bu ne kadar kullanılabilir olacağını bize tabii şu an zaman gösterecek. Çünkü çok çok yeni bir şey, bir problem var karşımızda, yeni bir süreç var. Bununla ilgili literatür ya da çalışmaların hepsi çok yeni. Neyi nasıl kullanacağımızı, kullandığımız zaman bunların işe yarayıp yaramayacağını ne yapacak esasında? Zaman gösterecek. Evet. Bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Benim çok sevdiğim bir çalışmaydı. O Yayınlandığında, okuduğumda da inanılmaz derece heyecanlandığım bir çalışma. Burada Kuzey Amerika'daki bir sarı ötleyen türüyle çalışıyorlar. Farklı popülasyonları. O katanın kuzeyine farklı coğrafi bölge, habitatlara yayılmış popülasyonlarından örneklem alıyorlar. Ee, ve işte bazı yerler kurak, bazı yerler işte e, tuzlu vesaire yani e, habitat olarak farklılık gösteriyor. Bu popülasyonları genomik olarak karşılaştırıyorlar. E, ve bu adaptif adaptasyon sürecinde yani örneğin daha kurak olan bölgeye adaptasyon ya da iklim değişikliğini yarattığı işte etkilerden biri kuraklık dışına tabii işte sıcaklıkların artması vesaire. Bu tip e, yani iklim değişikliğinin neden olacağı bu çevresel iklimsel parametrelere karşı adaptasyonu sağlayan gen bölgelerini çıkarıyorlar. Birçok gen, e, e, aday gen çıkıyor esas ama özellikle iki tanesi çok öne çıkıyor. Bu iki gen bölgesi de kuşlarda göçle ilgili. Bakın az önce de söyledim yani kaçma hareketi esas, hani o ilk reflekstir zaten. Yani yer değiştirebiliyorsa yer değiştirir. İklim değişikliğine uyumla ilgili de en önemli gen olarak dediğim gibi göçle ilişkili iki gen çıkıyor. Şimdi bu göçle ilişkili olan bu iki gen bölgesi neredeyse bütün kuşlarda var olan iki tane gen bölgesi. Artık bu sarı ötleyenlerle yapılan çalışma iklim değişikliğine popülasyonların, kuş popülasyonların vereceği cevaplarla ilgili bir pilot çalışma gibi düşünülebilir. Ve bundan sonraki kuş türleri için yapılacak çalışmalarda öne çıkan sadece bu gen, iki gen bölgesine bakılarak esasında o popülasyonun iklim değişikliğinin neden olacağı, bu çevresel değişkenlere uyum sağlayıp sağlayamayacağı ne yapılabilir? Öngörülebilir bu çalışmalarda. O yüzden evet uyarlanabilir elbette, kullanabiliriz ama dediğim gibi yine de e, tam olarak ee, ne kadar doğru sonuçlara götürecek bilim insanları onu bize zaman gösterecek. Bu soruya küçük bir ekleme yapacağım. Elbette mümkün bunu öngörebiliriz ama bunların gerçeği ne kadar yansıtabileceğini bilemeyiz. Ee, sonuçta bir tür e, birbirinden farklı olduğu gibi e, türler daha doğrusu birbirinden farklı olduğu gibi bir türün içerisinde dahi birçok farklılık olduğunu görüyoruz. Yani bir türe ait popülasyonlar birbirinden baya baya değişiklik gösterebiliyorlar. O yüzden farklı bir türden elde ettiğimiz sonuçları başka türleri uyarlamak tabii ki hedeflenen o. Ama gerçeği dediğim gibi ne kadar yansıtacağını çok iyi bilemeyiz. Çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir cevaptı. Şimdi hocam yavaş yavaş diğer sorunuza geçelim. Hangi canlılar iklim değişikliğine karşı daha savunmasız? Şimdi eskiden biliyorsunuz işte meteor yağmurları falan olduğu zaman bazı canlılar işte dinozorlarımız çok savunma yapamadılar vesaire bazıları yapabilirler. Şimdi yine benzer bir sürece doğru gidiyor olabilir dünya bilmiyoruz ama yine bir döngü içindeyiz. Burada da bir iklim değişikliği sorunu var. Burada hangi canlılar diyebiliriz ki daha savunmasızdır hocam? İnsanlar. Sıralama yapmak çok zor. Yine tabii ki genetik çeşitlikten bir bahsedeceğim. Zikrettik zaten. Yani dedik genetik çeşitlik düşükse esasına risk altında. Ama yavaş üreyenler de çok risk altında. Yani yavaş üreyen türlerin çünkü bu hızla değişen çevreye uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var ve ne yazık ki dünya ve biz insanlar ne yazık ki buna izin veri, vermiyoruz. Yani bu yavaş yürüyen türlerin adaptasyon göstermesine fırsat tanımıyoruz. Birinci olarak bunlar kesinlikle dediğimde dediğim gibi genetik e, çeşitli düşük olanlar. Diğer taraftan örneğin çok soğuk bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış olan türler. Dağların işte zirvesinde artık kaçacağı bir yerde yok yani daha yukarısı yok. Ya bu ısınan artık havaya bir şekilde uyum sağlayacak ya da yok olacak. Ee, yine keza işte soğuk olarak kutuplarda yaşayan canlılar yine risk altında. Ee, çok dar bir beslenme tercihi olan canlılar yine risk altında diye, diye zikredebiliriz. Ee, çünkü haliyle iklim. Ee, hani daha çok hayvanlar gözünden bakıyoruz ama bitkiler de bu işin içerisinde bütün her şey var. Yani bu de, örneğin sadece belirli bitkilerle ya da özel bir bitkiyle beslenen bir hayvan, böyle bir ilişkisi olan bir hayvan, o bitki yok olduğunda kendisi de yok oluşu beraberinde getirecek. Keza e, bitki çok az tuzlu toprağa dair toleransı yoksa, o bitki birazcık bir tuzlulukta ne olacak yok olacak. O yüzden daha böyle özel besine e, yönelmiş olan canlıların da yine iklim değişikliği karşısında daha çok risk altında olduğunu düşünüyoruz. E, tabi şimdi yavaş üreyen dedim, e, az yavru tamam, doğuran İnsanlar hangi kategoride? Bakteri kadar hızlı değiliz ama pandalar kadar da yavaş değiliz. <gülüyor> Hatta pandaları üresin diye şey yapıyoruz. Normalde çoktan yok olmaları lazımdı. Ne işi yada? Onlar mesela az önce ben de örnek verecektim onları pandaları. Evet, memeliler ve kuşlar tabi. Kendi yani şimdi böyle yavaş üreyen, az yavru doğuran veren vesaire dediğimizde e, memeli ve kuşlar biraz ön plana çıkıyor. İnsan e, yani insan esasında bir memeli. Ama biz biraz bence hepsinin dışındayız. Her türlü hayatta kalmayı başarıyoruz. Çünkü dünyanın bütün nimetlerinden faydalanıyoruz zaten. Yani o bizim sayemizde bu hale geldi. E, bunu övmek adına söylemiyorum kesinlikle. E, hastalıklara çözüm bulmuşuz. İnanılmaz işte bütün Hastalık çalışılıyor. Mesela her şeye çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herkes tabii ki sağlıklı hayatta kalsa ama çok hızlı ürüyoruz. Yani insan nüfusu artık dünya bu kadar çok homo sapiensin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Hepsi bir kısır döngüye girmiş durumda. E, tüketimimiz çok fazla. E, herhalde bir her şeyi yok ederiz. Yine en son biz yok oluruz gibi görünüyor. Ne yapar eder? Hayatta kalmak için bütün imkanları kullanacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben bizi Evet etkileniyoruz ama her şeye bir çözüm üretebiliyoruz işte teknolojiyle bilimle vesaire. Ee, dediğim gibi her şey yok olur en sonda biz yok oluruz. O yüzden bir gruba sokamadım şu anda insanı. Ee, şey işte memeli ve kuş türleri e, çok savunmasız görünüyorlar. Bunların işte üreme hızı yavaş, az yavru döl veriyorlar. Bunlara özellikle işte primatlar, filler, panda dediğin gibi koala bunlar tehdit altında olan türler. Diğer taraftan da kuşlarda özellikle sucul kuşlar te, e, tehdit altında risk altında hem e, sulak alanların azalması hem de oradaki habitatların parçalanmasına bağlı olarak şu an biraz daha sucul kuşlar daha riskli statüde görünüyor. Yine genelleme yapmak çok zor. Az önce de değindik ya hani bunu faydaya çeviren canlılar da var diyor. Örneğin iklim değişikliğin etkileri ve organizma üzerindeki etkisini incelendiğinde kemirgenlerin dağılım alanlarını inanılmaz derece genişlettiklerini ve popülasyon büyüklüklerini çok arttırdıklarını görüyoruz. Demin de konuştuğumuz gibi bazı canlılar esasında iklim değişikliği hani biz hep böyle tehdit altında risk altında diye düşünüyoruz ama bazı grupların bunu faydaya çevirdiğini görüyoruz. Aynı istilacı türlerde bahsettiğimiz gibi. Burada memelilerden de kemirgenlerin son dönem iklim değişikliğine bağlı olarak şeylerini, popülasyon büyüklüklerini artırdıklarını ve dağılım alanlarını genişlettiklerini görüyoruz. Yani bu nedenle uzun vadede sonuçlarını Öngörmek biraz zor yani ne olacağını çok iyi bilemiyoruz ve bütün ekosistemler üzerinden bir genelleme yapmak da çok zor. Yani homojen bir şeyle karşı karşıya değiliz yani bütün canlılar işte popülasyonları küçülüyor hepsi zamanla yok olacak gibi bir şeyle karşı karşıya değiliz. Uzun vadede göreceğiz neler olacağını. Çok teşekkür ederiz hocam. Ve son Gerçekten. sorumuza geldik. Artık e, son bu <gülüyor> Sizi de serbest bırakacağız bugün. Bayağı yordu Kusura bakmayın hocam. Estağfurullah. Hayır. Çok gayet keyifli gidiyor. Süper. Endemik tür sayılarında e, tür büyük sayı. azamlar bekleniyor mu? Öncelikle endemik türü belki hani evet. şey tan tanımladığım anda zaten e, cevabını da herhalde vermiş olacağım. Şimdi endemik tür dediğimiz şey zaten bir bölgede Kısıtlı bir bölgede bulunan ve onun dışında dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan tür. Yani bu tanım bile yeterince kulağa bence tehlikeli geliyor. Yani hiçbir yedeği yok gibi düşünün Normalde işte birçok tür birçok kıtada, birçok farklı coğrafik bölgede bulunabilir, popülasyonu bulunabilir. Ama endemik türlerin böyle bir şansı yok. Şimdi o yüzden birçok türün esasında yedeği var. Yani ben hep diyorum zaten türü koruyamasak bile... En azından türün içerisinde bazı popülasyonları korumaya daha fazla enerji harcayabiliriz. Yani böyle bir türü de korumuş oluruz. Ama bütün popülasyonları, türe ait bütün bireyleri korumak bazen e, çok ütopik görünebiliyor. Endemik türler için böyle bir şansımız yok. Zaten belirli bir bölgedeler ve orada başka hiçbir yerde bulunmayan bir tür grubundan bahsediyoruz. Şimdi endemik türler iklim değişikliğinden, Neredeyse bulundukları bölgedeki diğer tür türlere sahip bireylerden 3 kat daha fazla risk altında olduğunu söylüyor bazı e, analizler. Denizlerde de esasında durum çok farklı değil. Aynı, aynı şekilde denizlerde bulunan endemik türler için de riskin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle Akdeniz gibi endemizm oranı çok yüksek olan bir e, denizde e, iklim değişikliğine bağlı olarak türlerin dörtte birinin yok olması bekleniyor ki bu çok ciddi bir rakam. Yine eğer hani bu iklim değişikliğiyle ilgili bazı senaryolar var ya işte bir buçuk derece artarsa şöyle işte iki derece artarsa böyle bir de en kötü senaryomuz var. Üç santigrat derece artarsa ne olur? Üç santigrat derece artarsa yani en kötü yani acil bir eylem, oluşmazsa ve gerçekten global olarak acil önlemler almazsak bu konuda zaten en kötü olan senaryo gerçekleşecek ve bu dünyanın 3 santigrat derece ısınması durumunda endemik türlerin karasal endemik türlerin dörtte biri ve denizel endemiklerin ise üçte birinin tamamen kaybolacağını dair bir takım hesaplamalar var, modellemeler var. Yani endemikler biraz daha şanssız çok teşekkür ederiz hocam. Bu arada Akdeniz demişken ben de Antalya'da yıllardır yaşadım. Ee, balon balığı mesela bu sene. Hmm. çok tür. Değil mi? İstil evet. İstilacı <gülüyor> hmm. sorunlara yol açabiliyor. Hı -hı. Büyük ihtimalle bunda da iklim denişiklik var diyebilir miyiz? Yani bir şeyler oluyor. <gülüyor> evet, bu, bu yüzden geliyor işte. Aynen. Onun yaşayabileceği daha uygun bir ortam haline geliyor Akdeniz. Yani artık daha onu tolere edebileceği. Hani orada yaşayan bazı türler için tam tersi bir durumken bazı için de Optimum bir hale geliyor. Zaten ondan sonra istila süreci öyle başlıyor. Yani ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz çok teşekkür ee, ediyoruz. Çok umarım bol bol izleyicisi olur, kitlelere ulaşır. Ee, yani çünkü gerçekten demin şeyde de söyledim, acil artık hareket edilmesi gerekiyor. Bu da halkın anca baskısıyla olacak bir şey. Yani biz politika yapıcılara baskıda bulunacağız ki onlar da bunun için artık eyleme faaliyete geçsinler. O yüzden önce bizim bilinçlenmemiz, bizim bunun tehlikesini öngörmemiz ve bu, biz bunun için talepte bulunmamız gerekiyor. Ben mesela şeyden çok etkilendim. Almanya seçimlerinde Yeşiller Partisi sadece iklim değişikliği ile ilgili vaatte bulundu ve ciddi de bir oy aldı. Bu işte halkın bilinçlenmesiyle ilgili bütün dünyada halk bu şekilde bilinçlenirse ve kendi politika yapıcılarından bu taleplerde bulunursa o zaman mutlaka siyasiler de bu işe el atacaklar ve ancak böyle bir ulusal ve tabii ki global çapta bir takım önlemler alabiliriz. Bu şekilde devam ederse zaten ne yazık ki o söylediğim en kötü senaryo gerçekleşecek. O 3 santigrat derecede eninde sonunda tabii ki insanlığında yaşayacak. Böyle devam ederse sonunu hem dünyayı bitireceğiz hem de insanlığı bitireceğiz. Çok sevindim, harika. Elinize çok, sağlık. E, Sabırsızlıkla bekliyorum çok ben. Çok de. önemli konular. Bize destekte bulunduğunuz için ve sorularımız yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Söyle, hoşça kalın, bay bay. Hocam bay bay. Evet.